Ercübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ay fakültesindeki derslerde ben 1980 yılında put kırma metodundan sonraki e, gördüğüm ilahları teker teker anlatıyorum. Ama kendi Türk profesörleri tarafından değil, başka din alemleri tarafından Örneğin bu derse bir arkadaş girdi, çıktı, bir kadimi Yabancı isimleri söylemeden söyleyeyim. Mesela ilah olarak futbol yıldızları yıldızlemek doğdu değil. Kadınla para olacak diyor. Kapitalizm bir din, komünizm ayrı bir din, yaşayış biçimleri teker teker din. Eğer Allah'ı tanımaz ise başka bir e, şeye tabi e, tabir olacaktır. Yani başka bir tabirle başka bir ilaha sarılmak zorunda. İnsan hiçbir şeye inanmadan yapamaz. İlahi fakültesindeki derslerde şunu önemli. Ben putkırma metodundan sonra alttan üstte perde açıldı ve gözümün önüne alttan üstte perde açıldı. Kafatasının üstte ortasından kaybede sıcak geldi dedim ya. Bir daha baştan söyleyeyim. Putkırma metodundan sonra kafatasının üstünden kaybede sıcaklık geldi ve gözümün önüne alttan üstte perde açıldı demiştim. İlahi profesörleri ya da din psikolojiyle ulaşanlar frontal lob, ön lob, arka lob diye izah yapmışlar. Ve dinle ilgili bazı e, fizyolojik ve sinaptik bağlantılar olduğunu görmüştük, göstermişler. Ne zaman? Dünya savaşı olduğu zaman günlerce e, denekte e, bu beyin incelenmiştir ve incelendiğinde beyinde dinle ilgili e, bahsedildiği zaman sınavlık bağlantılarda, kimyasal bağlantılarda e, faaliyete geçen akıllar olduğunu söylemiş. E, o zaman dine inanmıyor, inanmadığımız ya da inandığımız zaman sorumlu olacak mıyız diyecek olursanız fırtattaki din İslam ama fırtattı bozmak bizim elimizde. Allah sen fıtratını olsun demiyor. Yani beynin içine Allah bu benim düşüncen fıtratdaki din İslam'dır. Bu ayet ve hadislerine e, şeydir, e, sabittir. Kalb-ı Allah e, fıtratdaki din İslamiyet'e yerleştirmiştir. Bu kitaplarda İslamiyet'i savurma anlatır mı ama bilimsel objektif anlatır düşüncesiyle hareket etmekle evrak benim söylediğim gibi fizyolojik yani frontal lob da bir sıcaklık yerli ediyor. burada düşünceyle beyin beyinle akıl arasında bir bağlantı olduğunu bu frontal lobunda Başka beynin başka şeylerinde alışveriş olduğunu hatta çocuklarda frontal lopta çok aşırı derecede sinirsel uyarılar ve bağlantılar olduğu için dinle ilgili bir şey söylendiği zaman hiçbir zaman eleştirisel olarak bakmadan kabul ediyor. Ama belli yaştan sonra ee, anne babası ya da e, başkaları onu ters yüz biliyorum. bu arkadaki tabloda filmde Kur'an'ın deneysel olarak ispatı var bu ispat Ben daha önce sakal bırakıyordum E olduğu için yüz orında kestim tamamen kesmememle şerbim ve yüzümde bazı yaralar var. Demek ki beyinle din arasında direkt bağlantı vardır. Beyinde böyle bir bağlantının olma nedeni bizim illa İslam olmasına sağlamıyor. Doğuştan İslam olan bu kişiyi daha sonra anne baba veya da çevre tarafından fırtatı bozabiliyor ve ayrı bir dine kayıran dinsiz bir insan yoktur. Dinsizim ben Allah'a inanmıyorum diyen insanda da bin algısı vardır. Nasıl mı? Yaşayış tarzından ki algılama onun dinidir. Mesela deniyor ki din zayıfladı, din gitti. Hayır. Din zaten yoktu ki Görünüşte varmış gibi Gözüküyordu Sadece ses çıkartılmadı Şimdi herkes kendi Dinini özgürce Söylüyor Daha çok da, e, kitaplarda söylediğim gibi, söylediğim gibi Ben de onu destekliyorum Haddime düşmüş değil Böyle söylemek e, Nasıl düşünüyor Müslümanlık gerilemiyor İlerliyor Tam olarak ne zaman oluşacak? Ben tahminimce bir savaştan sonra. Benden daha fazla inanmayın. Ben İran'la savaş olacağını 1980 yıllarında tahmin etmiştim. Siz benden daha fazla inanmayın. O halde beyindeki kimyasal ve sinaptik bağlantılar var diye bir sorumlu olmayacak diye düşünmeyin. Allah bir fakat yani süren onu bozmak ya da bozmamak elimizde